Bakırköy Akıl Hastanesinin gizli tarihi. Evet. Bu kitapta benim kaldığım koğuş hakkında hı hı. detaylı bilgi var. Biraz onlardan okuyayım. <gülüyor> yani ben anlatıyorum ama tam oradakiler de daha detaylı. <gülüyor> ben diyorum anlatamıyorum ben tam diyorum. Evet, i̇nşallah. Ee, Nezaketin de bir kısmını tabi söyleyemiyoruz ama baya bir kısmını anlatmışlar burada. Ee, getirilen hasta bakın Ayşe Altınyurt hemşire anlatıyor bunu. Getirilen hastalar genelde çok bozuk olurdu. Bazen yedi kişi hastayı zapt edemezdi. Bak benim bulunduğum komuşta getirenler 7 kişi zapt edemiyor. Bir evet. iki personelin gözünü çıkarmıştı hastalar diyor. Doğru. Eee evet. gözünü evet. çıkarttık. Onu biliyorum. Birbirlerinin burnunu, kulaklarını ısıranlar da oluyordu. Sonra beni 14B'ye verdiler. Ben buraya da, bu kovuşa verdiler. <gülüyor> yani biz hep böyle en güzel kovuşlara geçtik böyle. <gülüyor> ee, burada diyor çok sayıda ranza vardı ama hastalar çoğu yerlerde yatıyordu. Bir battaniyeyi birkaç hasta paylaşıyor. Battaniyeyi kaldırdığımızda altından 4-5 hasta çıkıyordu. Hakikaten öyleydi. Yani mesela bir yatanın içinde 4-5 hasta birden yatıyordu. Evet. Bir battaniye altında yatıyorlardı. Ölen bir hastanın fark edilmesi bazen 1-2 günü buluyordu diyor. Evet. Yani hakikaten evet. o, o tarzdaydı orası. Evet. O zamanın 14 Bey'e meşhur bir, 14 Bey benim kaldığım yer. Evet. <gülüyor> ee, bir şekilde yolu düşen hastaları bir daha çıkamıyordu. Evet. Onun için e, Yıldırım da demişti bana rahmetli. E, İstersen seni buradan ömür boyu çıkartmam demişti. Evet. O zamanlar. Yani, evet. Sağlam akıllı bir insan bile ortamda. Ee, ben... Benim için zor yıllar duruyor bakın, hemşire dönüyor. Başka hastaneye tayin istemediğim için çok pişmanlıklar yaşadım. Uzun süreli depresyon tedavileri gördüm diyor. Evet. Gülderen Ayar hemşire açıklıyor. Geldiğimde ise ağır bir koku vardı. Etraf pis ve dağınıktı. Hastalar çırı çıplak yerlerde yatıyordu. Diyor. Doğru. Çırı çıplak yatıyorlardı hakikaten. E, hepsinin kafası tıraşlıydı diyor. Çoğunun kafası tıraşlıydı. E, hepsi birbirine benziyordu. Hakikaten öyleydi. E, servisten içine girmek çok ürkütücüydü. Yemeklerini ellerle yiyorlardı. Tedavide Suyun içine ampul kırılıyor. Hastaların hepsine standart birer bardak içiriliyordu. Bir sabah 14a kahvaltı kontrolüne gittiğimde benim meşhur bulunduğum bölümün kahvaltı bize gelen kahvaltıyı anlatıyor. Evet. <gülüyor> İnşallah. Kahvaltı olarak diyor güğüm gibi bir kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmış kepçe kepçe hastalara veriyordu. Onlar da kadar büyük bir yiyorlardı. <gülüyor> ee, Kaşıkları hemşirelere fırlatıyorlardı diyor. Doğru hakikaten kaşık kullanmıyorlardı. avuçla yiyorlardı hakikaten. Ellerinden yüzünden akıyordu böyle şey gibi. <gülüyor> e, Mehmet Altay teknikseyen onun açıklamaları var. E, Latif Alkan doktor ona. Jüri de Aral psikolog ona açıklamaları var. Bekir Arpacı doktor ona açıklamaları var. Bir doktor arkadaşımız diyor bir keresinde benim e, 14 A'yı anlatıyor yine. Evet. En namlı bölüm benim bunun yer. <gülüyor> Herkes oradan anlatıyor baksana. Bir doktor arkadaşımız bir keresinde diyor anamnez almak için fazla durduğunda sen kop geçirmiştir. Doktorlar buldurdu. Nedir bular? Öykü alıyor yani hastalığın geçmişi. Bayılıyor. Sebeplerini anlatırken bay, baygınlık geçiriyor. Bayılmış. Anemnez Anamnez nedir? Anamnez hastalığın geçmişi. Sözlü olarak. Ha, sözlü olarak Hı. konuşuyor. İçin diyor, fazla durmuş biraz sen kop geçirmiş. Bayılmış. <gülüyor> Bayılmış. <gülüyor> Bayılmış. Bak, <Dayanamamış>. Doktor bayal bayılıyor. <gülüyor> Dayanamamış. O, o ortama day <gülüyor> dayanamayıp bayılıyor. Burada canemiyet olmadığı için doktorlar Tam bu hastaların e, bulunduğu bölüm, evet. bu bahsettiğimiz Bak, bölüm değil mi? Evet, elektroşok düşünen hastalar yataklarına yatılı ve arka arkaya sırayla elektroşok uygulanırdı. Hakikaten öyleydi, böyle dizliyorlardı. Sıradan elektroşok yapılıyordu. Hava yoktu böyle hasta. Evet. E, elektrik, e, yani kaç bin voltları? Bin volt gibi bir şey verilir. Bin, bin volt. volt daha da yüksek olabilir. Elektrik veriyor, bütün vücudu kasılıyordu, dişleri kırılıyordu bazen hastaların. Evet, çok susun. Ağzına evet. e, e, şey koyuyorlardı tahta tahta da, Plastikten bir şey koyuyorlardı evet. ağzına dişlerini evet. kırmasın diye. Ben hep gözümün önünde yapıyordu elektroşok zaten. Mesela bağırıp çağırdı deli kendi yerlere atanları hemen elektroşok yapılıyordu. Bayılıyordu elektroşoktan sonra. Veyahut beş bir denen bir şey vardı, e, uygulama vardı, beş bir ünlü, yani hastalar bundan dehşete kapılıyorlardı, Hı. çok korktukları bir şey. Haldol, evet. haldol veriliyordu. Haldol iğnesini yaptın mı hastaya, dili şu kadar falan dışarı çıkıyor. Kafası arkaya gidiyordu ve tam anlamıyla ama akıl almaz derecede akıl, kafası arkaya kasutuyor. Yani normal insan yapamaz onu, yani yapamazsın. Kolları falan kasılıyor ayakları kasılıyor. Ağzından saler akmaya başlıyor ve konuşamıyor, sadece inliyor tabii dil hmm. öyle olduğu için ve bütün vücudu kasılıp ben çok fazla hasta vardı hep böyle yerlerde yatardı onlar evet. ve bağ yani o şeyi beklenirdi yani ilacın etkisinin evet. ilacının yan etkisiydi bu beş bir hmm. ee, yani beş haldol dol bir akinaton yani yapılıyordu Peki böyle bir ilacın doktorlarımıza da sormak istiyorum, nasıl bir tedavi edici etkisi olabilir ki insana bu şekle sokan bir ilacın? Yani e, titri, e, titriyor zaten hastalar. Yani amaç tedavi ise evet. tabii. Bütün hastalara titriyordu orada. Evet. Yani tamam böyle şöyle şöyle şöyle kızın titriyor şeyden ilacın etkisi verilen ilaçların yani etkisine, etkisi, yani. yan etkisi ilacın ve ciltlerinde hepsinde pullanma ve dökülme oluyordu, cilt dökülmesi oluyordu. Ve çok ağır bir koku alıyordu. Hı. Yani onun da eskisi olabilir. Hakikaten çok yoğun bir koku vardı. Bakın orada doktorlar bile bayılıyormuş benim bulunduğum dönemde. Evet. <gülüyor> Size de e, tabi bu uygulamalara maruz kaldınız değil mi? Tabii. Biz o ortamdaydık. E, Allah'a çok şükür bize elektroşok yapmadılar ama e, yani e, ortam o, o şekildeydi. Yani, böyle bir ortamda sözünüzü kestim. Çok özür dilerim. Hakikaten aklı selim bir insan bile Akıl sağlığını kaybedebilir. Orada e, bir bunalıma girebilir. E, kendi hayatına son verme eğiliminde olabilir. Allah göstermesin, Allah vermesin. Bakın, Siz nasıl terkinde evet. bulundunuz Bak, kendinize? Çok geçici süre olan hemşireler tedavi görmüşler. Değil mi? Değil mi? Evet. Bak giren doktor diyor bayılıyor. Yani evet. doktor bayılıyor olayın şiddetinden. Ben orada dokuz evet. ay, on ay kaldım. On ay. Hocam. Ve ben dışarıda çıkarılmadım yani. Mesela hemşire Cık. dışarı çıkıyor, okta, doktor dışarıya çıkıyor. Geziyor, bahçedeşi hmm. şey yapıyor. Bir doktor ne kadar gelir hastaneye? Evet. Çok kısa bir süredir. Evet. Ben sabahtan akşama kadar onların içindeydim. yani. 24'den. İnşallah. inşallah. Gör çıkartma zaten çok alelade bir olay Burun kopartma, kola kopartma. Ben onları saymadım yani. Onlar yani vakayı adiyeden onlar. E, 7 kişi öldürdüler benim zamanımda. Yani boynunu kırarak, 20 kafasını 20 duvara vurarak. Tabii. Bakın 7 kişi, deri kuvveti. Yani zapt edelim. Hakikaten... Hasta bakışlar adamın ayaklarına yapışıyor, bir kısmı yapışıyordu, kollarından yapışıyorlar, durduramıyor. Öyle bir akıl hastası geldi, başka bir yerden alıp getirdiler. Dirik bana, sana işte seni öldüreceğim, işte seni öldürmeye kararlıyım. Ya dedim bu adam hasta, bunun bir şey niyeti bozuk, bunu götürün dedim. Hı hı. Yok dediler, o hasta bir şey olmaz dediler. Ben koşu başka yan tarafa geçtim. Hı hı. Benim orada olduğumu zannetmiş. Kapıyı kırdı. Kapıyı Aynen. kırıp içeriye girmiş. Orada olsanız Tabii yani. Allah, Allah korusun. E kardeşim diyoruz işte artık deli adam açık açık söylüyor. Yani, götürmediler adamı, Şikayet ettirmiş. Hemşireler söyledim yine götürmediler. Sonra orada böyle çok zayıf bir hasta vardı. Akıl hastası vardı. Bunu feci şekilde dövdü. Yani iri yarıydı bu. Ama dövdü Allah'ın hikmeti. Yani deli kuvveti. Ondan sonra mecburen götürdüler ona. Yani ağzı burnu <gülüyor> tamamen dağıldı. Yani o niye dövdüğünü de anlamadım. Birden böyle elektriklendi. Yani sebepsi saldırdı. Yani tanımaz bilmez yani böyle. Geçiyor yanında. <gülüyor> <gülüyor> ya mahvetti böyle. <gülüyor> Onu sonra mecburen götürmek durumunda kaldılar. Yani bunu şikayet ettiğim halde adamı almamalarına ben şaşmıştım. Çok ilginç. Evet. evet orada bir kasıt varmış gibi değil mi sanki? Ya hani çok yani acayip adam açık, ne söylüyor yani aldı. öldüreceğim aldı. bir adam. Yani evet. daha ne desin yani? Eylem yapıyor adam. Kapı söktü yani kapıyı. Evet komple bütün önüne çıkarttı kapıyı, yani deli kuvveti. Cana kastlar yani, çok yani. ilginç. Yani tabii anlaşılmaz işler. Yani, evet. Benim mesela ben oradaki açık servislere niye vermediler? Ya Normal servislere niye vermediler? Niye telefonla görüşürtmediler? Evet, evet. Değil mi? Arkadaşlarımla görüşmem niye müsaade etmediler? Bahçeye çıkmama niye müsaade evet. etmediler? Anlamadım. Çok ilginç. Yani, çok, çok ilginç. Hatta bir ifadenizle, bir programımızla demiştiniz ki, hani doktorla dahi Görüşemiyordum. Yani evet. bir insanı tedavi etmek için eğer alı koyuyorsanız, o o insana bir doktor muayenesi düzenli olarak, bir doktor gözetimi gerekir. Ya tabii yani, madem, çok çok güzel, tabi yani. Doktorla görüşemiyorsunuz. Çok güzel. Ben madem hasta oluma inanıyorsun. Tabi. Ben Hemşirenin niye görüşmeyeyim? Tabi. Evet. Doktorla niye görüşmeyeyim? Evet. Yok görüşmeyeceksin. Her hasta görüşüyor. Tabii tabii, yani... tabii. En umutsuz, en hani e, hayatı e, artık hayatından ümit kesilmiş hastalar evet. bile doktor gözetimini. Hak ediyorlar doktor Bir şekilde evet. görüyorlar. Çok ilginç. Bir de tabi bacaklarınızın zincirlenmesi falan var. Çok sanki böyle azılı, tehlikeli, etrafa hani bir şey yapacak mısınız gibi bir zincir durumu var. O da çok Bakın, ilginç. E, adam öldüren, göz çıkaran, arkadaşların hepsi eri, kola tabii, açık yazıyor. E, kardeşim ben yani kimin gözünü çıkarttım, kimi öldürdüm, ne yaptım yani Halim Selim. Bir insanım gayet şefkatli bir insanım yani bize hiç bir tabii sağ Ayağıma zincir ne alaka? Yani hem de öyle az muz değil. Şu filmlerde oluyor ya. Evet. Böyle baklalı kalın zincir. Yani öyle hafif bir zincir dedin yani. Şakır şakır ses getiriyordu böyle. İnşallah. O bir de onun şey kelepçesi var. Ee, çelikten. Hı hı. Onu da ayağıma geçirdiler. Yani Anlayabilene ne i̇nşallah. diyeyim yani. Evet. Hepimiz şahit olduk o dönemde inşallah. Yani bütün evet. okuyan doktorlar herkes staja gidiyordu. Herkes bu duruma hocamızın anlattığına şahit oldu orada inşallah. Çok ben de Hakikaten iyiyim. Çok acayip bir durum. İnşallah. Çok acayip. Herkes de biliyor. Bir de e, hocamız herkesi neşelendiriyordu. <gülüyor> ben orada tanıştım hakikaten. Gider öğrenciler <gülüyor> mutlu olarak çıkıyorlardı böyle hı hı. <gülüyor> Ya böyle bir durum işte bir de o da çok önemli bir şey. Nasıl hani e, göğüs gerebildiniz? Tüm bunca e, yapılan zulme diyeceğim artık. Nasıl e, göğüs ya, Yanaklarından kan damlıyordu bilmiyorum. <gülüyor> Bayağı zımba gibi zımba gibi çıktık. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> ee, beni e, <gülüyor> böyle elini yüzünü yaralayan böyle şey yapan akıl hastaların yerine de koymuşlardı. Yani bir kendini yaralamayanlar var bir de kendini yaralayanlar var. Mesela duvara vuruyor. Sürekli kafasını vuruyor. Hmm. Kan rövan içinde geziyor. Onların bölümü. Bir de oraya koymuşlardı. Ben orada bir biraz garip olacak ama barfikç falan çalışıyordu maşallah <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakıyor olacak gibi değil yani orada sporda <gülüyor> çünkü onun bahçesi vardı onun şeydi avantajlıydı. Yani güneşe çıkıyordu. Spor yapıyordum ben orada bir şey vardı. Arkadaşlar da benden göre onlar da <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> hakikaten böyle bir yerden bile avantajlıydı diye, bahçesi vardı diye böyle güzel güzel anlatmak evet. çok enteresan hakikaten. Çok, çok enteresan. sağlıklı görünüyordu maşallah yani o evet. sağlıklıydı hocamız. Gelenler elaya boşanıyordu. Gibi. Annemin beti benzi atıyordu kül gibi oluyordu. Bizim avukat falan <gülüyor> yani söylemeyeyim ismini de. <gülüyor> Yani hep ağlamaklı oluyor. Ben sürekli onu telkin ediyordum yani. İnşallah. Tanıdıkları falan da öyle. O, o da ayrı bir sorun oluyor. Mesela bir DGM'de tutuklanmıştım. Ee, i̇şte bu şeyde e, Türk kavmindenim, İslam milletindenim sözünden dolayı tutuklanmıştım e, DGM'de. O şeyin başlangıcı öyle olmuştu. Akıl hastanesine sevk. Hı. Öbür şeylere sevk ama. Annem geldi. Hı. Beti benzi kül gibi yer böyle. E, Bakı şimdi yani insan istiyor ki hani biraz hani böyle değil mi güzel sözler edecek bir şey yapman, ya yani mümkün değil. Annem çık çık çık çık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam klasik anne böyle. <gülüyor> e, Sundur abi geldi. Sağ olsun. Allah razı olsun. E, Nur talebelerinin yaşayan son büyük alimlerinden Bediüzzaman'ın zamanın sırf kâtipidir ve vekillerindendir yani çok. Mühim bir şahsedir, evet. ahir zamanın evet. çok önemli bir şahsıdır. Evet, inşallah. Ee, o da gitsenlerde biraz rahatsızlanmıştı. Ben öleceğim galiba dedi. Ee, ondan sonra Bana da zaten rahatsızlandı, ölmek üzere gitsen iyi olur dediler. Ben gittim gözün içine bakarak dedim, sen görebilsin dedim, Ölmeyeceğim dedim inşallah. İnşallah, inşallah inşallah. Maşallah. Ve Mehdi göreceksin dedim. İnşallah. Bakın sonra hiç söylemezken. O ben hep dedi, zaman mehtedir diyordu. Ben zaman bana dedi ki dedi sen göreceksin dedi dedi. Maşallah. Kalabalığın içinde herkes talebeler de vardı. Ee, nefesimiz kesildi ilk defa söyledi. İnşallah. Ee, sen göreceksin dedi dedi bana dedi. Maşallah. Maşallah. İnşallah. Yani İnşallah. İslamın hakimiyetini şey. Ama ben bunları söyledikten sonra daha önce benim yanımdan ayrılan münafıklar vardı bizim arkadaş grubumda. O münafıklar oraya geçmişlerdi. Orada da ona çok ağır bir iftira atarak ayrılmışlar ve onu ezmeye çalışıyorlar, bulunduğu evden çıkartmaya çalışıyorlardı. Yani bakın Bediüzzaman'ın mutlak vekili olan bir insanın vekili ve, ve veli bir insan, yani muhterem bir insan. Bakın münafik ahlakını görüyor musun? Diyor ya Cenab-Allah ayette kalpleri parçalanmadıkça vazgeçmezler. İnşallah. O ne orada da münafıklık yapıyor? Değil mi bak? Evet, yaşlı başlı evet. bir insana akıl almaz iftiralar atarak oradan ayrılmışlar. Ve onu ezmeye çalışıyor, Bulunduğu yerden çıkartmaya çalışıyor. Tabii biz de yardımcı olduk. Yani öyle maşallah, e, evet, e, e, dedik Allah olsun. seni korur dedim. Öyle bir şey olmaz. Hı -hı. Sen ayrı zamanda görevlisin dedim inşallah. Yani çok açıldı ondan sonra. Rusya'ya gitti. O <gülüyor> gitti. Birden canlandı. Maşallah, Şimdi zımba maşallah. gibi maşallah. maşallah. <gülüyor> <gülüyor> yani baya sağlıklı. Yani demek istediğimi <gülüyor> maşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Görevlisin dedim. İnşallah. Evet. inşallah. Ama gözlerin içine bakarak dedi. İnşallah. Maşallah. Onun üzerine zaten dedi yani nur talebesi abi de falan ya dedi, yani muazzam canlanmış birden değişti dediler. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> Hakikaten yerinde duramıyor şu an. DG'nin önünde yüksek sesle bağırdı. E, Sungur abi işte bu dedim Sungur abi. Ben tutuklu getirildim. E, sevk zincirleriyle böyle kadın ana zinciri de ayrıca bağlıydım. <gülüyor> ne yani, o zamanlar adet öyleydi daha değişikti. Eee ne mutlu sana dedi ama bayağı yüksek sesle bağırdı. Maşallah. Mazi de yani geçmiş de, müstakbel de yani gelecekte seni alkışlıyor dedi. Elhamdülillah. Maşallah. Bayağı Şimdi yüksek orada sesle. Orada da bir mesaj var. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii. E Çok iyi oldu. Anneme de çok iyi oldu çünkü cık cık diyor. <gülüyor> Vallahi bana <gülüyor> mısala olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> Anne yüreği de yani. <gülüyor> ama yani cık cık cık cık. <gülüyor> annem çok sevimlidir. Maşallah. Ya Delikanlıdır annem bayağı yiğittir de. Maşallah maşallah. O Bakırköy'de sürekli mecburen kadıncağız onlarla muhatap olmak durumunda kalıyordu. Bakırköy'e geliyorlardı. Ee, Bakırköy'e giriyordu. Meyve götürüyordu. Anında tabii meyveler havalarda uçuşuyor. Akıl hastası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama çok iyi oluyordu. Sevap oluyordu. Çünkü onlar yani çok sağlıksız bir şey oluyordu. yani. Meyve onlar için çok lüks bir şey. yani. Evet. yani i̇nşallah sevap oluyordu. Beni doktor zannediyorlardı onlar. Doktor bey, doktor bey diyorlardı. İnanın benim akıl hastası olduğuma. <gülüyor> <gülüyor> bak yani. yani akıl hastası olduğu halde inanmıyordu <gülüyor> yani düşünüyorum. Deli bile inanmıyor <gülüyor> <gülüyor> Daha ne artık. <gülüyor> Hepsi şey, <gülüyor> <gülüyor> şey, doktor bey diyorlardı. Ben işte elimden geldiği kadar bir deli Hüseyin vardı. O kapıyı ona tutma görevi vermişler. Deli Hüseyin'e laf anlatmak mümkün değil. Yani anormal çığlıkları bağırtıları var. Para üstlerinde de çok ustaydı. Konuşmuyor. Sadece elini açıyor böyle. Edil hareket yapıyor. Acayip sesleri vardı onun. Gibi. Garip sesler çıkarıyordu. İyi bahşiş verirsen kaçak olarak bazen kapıyı açıyordu. Yani kısa süreliğine. Yani bahçeye çıkabiliyordu öyle. Yani çok öyle birkaç defa kaçak çıkmıştım bahçeye. İtiraf ediyorum. Yani <gülüyor> Deli Hüseyin sayesinde. ama Deli Hüseyin de son metelimize kadar da paralar alıyordu yalnız. <gülüyor> <gülüyor> öyle, o tarz bir deli değildi Deli Hüseyin. İnşallah. <gülüyor> ama çok seviliyordu. Bayağı sevimliydi. Bilmiyorum yaşıyor mu şu anda da. <gülüyor> Evet. Ama bunlar tabi çok makbul Said Nursi Hazretleri de yapılmıştır biliyorsunuz böyle bir şey evet. Ve bütün peygamberlerde de bu görülüyor Mesela bizim kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de denmiştir Ve geçmiş peygamberlere de deniyor e, Allah yolunda mücadelen büyük mücahitlere Müştehitlere Alemlere de bu şekilde delilik iftirası Atılmış Ben de Allah yolunda mücadelen bir insan olarak Bu şereften nasibimi hı. aldım yani bu da bizim sevabımız inşallah. i̇nşallah Allah nasip inşallah. ederse. bulunan ahirette bir güzellik olarak inşallah iftar edeceğiz. İnşallah. Yoksa e, bir nişanemiz olmazsa bir zorluk çekmezse ahirette ne anlatacağız? Ne Yaşar konuşacağız? Yapmışsın. Değil mi? Evet. Cenab-ı Allah ne zorluk çektiğindesin ne diyeyim? Rahat rahat yaşadık. Geldin mi? O diyeyim. gazete haberi yok. Evet. Gördüm, size suçladıkları gazete bulma gazetesindeki öperdaş. Evet. İfademiz alınmıştır. Evet. Nöbetçi hakime çıkarttılar, Türk kavmindenim İslam milletindenim, evet e, İslam milletinden Türk kavmindeniz, evet yani Türk İslam kavimlerim. milletinden Türk kavmindeniz evet bunu söyleyince, söyledim mi böyle bir söz dedi hakim evet söyledim dedim, tamam dedi, sanığın tutuklanmasına dedi, aa <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben niçin dedim, yani. <gülüyor> Onu sana anlatırlar dedi. Siz oraya gittiğin yerde öğrenirsin dedi. <gülüyor> o zaman ben de bir şey diyemedim ya. Hakan ben nasıl olduğunu da bilmiyorum cezamın. Ben zannettim ki oradaki nezaret, nezaret e, hane tutulacağım zannettim ben. Mer cezavine gitmem gerekiyormuş. Bittik saçımızı kestiler, sakallarımız kesildi. Cezaevi kıyafeti giydik, özel e, bir e, şey karantina denen bir yere getirdiler. Bit, pire ne istiyorsan yani böyle böcekler, yani akıl almayacak bir yer böyle. Orada tuttular birkaç gün. Sonra oradan e, bizi e, sevk ettiler kovuşlarımıza. Önce e, siyasi kovuşa koydular. Hı hı. E, Marksistlerin bulunduğu kovuşa. Yani dedim, ben burada duramam dedim, yani burası olacak yer değil <gülüyor> e, tamam, tamam dediler o zaman seni başka bir yere alalım dediler. O zaman oradan aldılar ki tek teklerdenen işte o kavuşa koydular. Tek kişinin kaldıydı. Evet tek kişinin evet. hücreye. Bir buçuk metreye iki buçuk metrelik bir yer. Biz orada dokuz ay ikamet ettik. Adresimiz orasıydı. Ee, ama o da tabii bir sevap vesilesi. Yani eğer olmasa Hazreti Yusuf medresesi sevabı almış olduk oradan da inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Yani bir, bir eksikliğimiz vardı. Allah çok şükür oradan giderdi o eksiğimizi de. Mesela akıl hastalığı iddiası da çok makbul bir şeydir. Kur'an'da çok fazla geçer. Allah elçilerine, resullere hepsine söylenmiştir. Evet. Allah'ın da mücadele mücahitlere de mesela Said Nursi Hazretlerine hı hı. hepsine söylenmiştir ve Said Nursi Hazretleri bir süre akıl hastanesinde kalmıştır. Evet. Bunlar bir şereftir. Mesela Said Nursi Hazretlerinin o çektiği çilelerden dolayı o kadar çok seviyoruz. Maşallah. Onun akıl hastanesinde yatması, cezaevinde yatması, 30 yıl hapis cezası almış olması, Toplam 30 yıl yatmıştır hapishanede. Yani üç yıl, iki yıl, bir yıl. Yani kesintisiz ceza almıştır hı hı. ve kesintisiz yatmıştır. E onun için çok büyük bir şeref bu. Yani onlar olmasa ahirete gittiğinde ne anlatacaktın? İnşallah. Değil mi biz? Yani Konuşurucu orada biz konuşacağız ve zamanla sarılacağız. Sohbeti Üstadım diyeceğiz. Nasıl oldu? Anlatın diyeceğiz. O da anlatacak. Hayreti Yusufu soracağız de mi nasıl evet, da hapishane inşallah. nasıl yaptınız yani neler oldu diyeceğiz o da anlatacak inşallah. inşallah inşallah peygamberlere soracağız inşallah size efendim o zaman akıl hastası iftirası atılmış nasıl zorluklarla karşılaştınız ne çileler çektiniz diyeceğiz onlar da onu anlatacaklar oranın bir süsü ve güzelidir bu ve onlara karşı sevgimizin artmasına vesile olacak bunlar inşallah inşallah, i̇nşallah. E, bizim de anlatacağımız 3 5 kelime olursa e, tabii bu da bir nimettir inşallah, inşallah orada hiç kimsenin kaldıramayacağı bir imtihana imtihan etmişti Allah siz maşallah hocam elhamdülillah. Evet. Yani işin doğrusu hiç kimse demeyeyim ama birçok insan kaldıramaz. Bir bakın yazıyor kitapta. Diyor giden doktor da muayene ederken bayılıyor evet. adam olayın şiddetinden. Muayeneye gitmiş. Doktor tahammül edemiyor. Evet. Demek ki şiddet evet. bir ortam yani inşallah. Onu ben söyledim dedim ki bakın bu saldırgan akıl asası, tehlikeli dedim ve usubu da açık. Çünkü adam diyor seni öldüreceğim diyor. Hı <Gülüyor> hı. O akıl hastası, sen öyle bakma dediler. Allah Allah. Olur mu? Adam belli saldırgan Sadece yerine mi? duramıyor. Ben e, bir ara çıktım, bulunduğum odadan e, aşağı tarafa doğru gittim, koridordan aşağı tarafa gittim. Kapıyı kırmış, içeriye girmiş adam. Kapıyı sökmüş. Hmm. E, bakın dedim, görüyorsunuz dedim yani bu Tabii. bu şekilde akıl hastası. Burada içeride olsam inşallah dinlemezler maalesef. Ama o arada bir akıl hastası bunu feci şekilde dövmüş. Haşağıya. Zayıf bir akıl hastası, yani bayağı da zayıftı, esper bir şey. Erzin Canlı mı neydi bir akıl hastasıydı, şimdi hatırlamıyorum bakalım ya kadar. Yani tam da hatırlamıyorum bir şey ama Erzil Canlıydı hatırladım O zayıf bünyesinin olması dövdü, yani bayağı iri kıyım bir akıl hastası. Yani Feci çekili dövmüş adamı. Allah, korumuş, Alıp Allah korudu, evet. evet. Neyse. Ama hayır ısrar ettiğim halde beni orada tutmaları çok acayip. Bu sefer de yedi kişi öldürdüler benim. Başka bu 300 kişili kovuşta soktular. Buna akut serviste tuttular önce. Yani tedavi edilmemiş hastalar için tuttular hı hı. önce. Bu tedavi edilmemiş hastelerin. Sonra göğü tedavi edilmiş hastalar içine koydular. Orada da yedi tane adam öldürdüler benim bulunduğum kovuşta. Bir de öldürdün mü? Konu sadece adamı koyup alıp götürüyorlar o kadar seviye. Şey e, tabii. Ya. Yani, yani şey deli orada, orada elini kolunu sallayarak geziyor. Hiç yani işlem de yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor tabii, çünkü deli tabii. olduğu için. Yani ifade sınırlamasın delinin. Tabii. Bir Atli şey diyemezsin. Evliyeti olmadığı için. Cezaya ehliyet yok. Tabii zaten cezaya adam, ehliyet yok. Adam öldürmekten gelmiş zaten. E yine öldürüyor. Hiçbir şey olmuyor. Bir Ama bunlar bahçede geziyorlardı. Sizi Östelik, bir de bahçeye de çıkartmıyorlardı. O da yasak. Bahçede mi? yasaktı. E, gelen evet. ziyaretçilerinizle de görüşemiyordum, değil mi? Doktorlar Arkadaşlarınız da, da gelemezler, doktorlar evet. da yasaklalılar. Öğrencilere görüşme yasak, doktorlar yasaklalı. E, Yıldırım Bey açıkladı işte bizde evet. e, beni odasına e, bulunduğu yani makamına getirtirdi böyle hademelerle müstahdemler hep beraber gittik, hazır oldu. Hiçbir şekilde de faaliyet yapmayacaksın dedi, yani bu tebliğ faaliyetini tamamen durduracaksın dedi. Bu kapalı bayanlar da gelmeyecekler buraya dedi, bir daha dedi yani ziyaretine dedi başörtüsünden çok şey vardı onun o zamanın evet, alerjisi şey. vardı dedi. Evet. Eğer dedi sen buna devam edersen dedi bak benim dedi yetkim var seni ömür boyu buradan çıkartmam ben dedi. Yani kesinlikle bu faaliyetleri durduracaksın dedi. Ee, benim de üstümde dedi güçler var dedi. Yani böyle bir şeyler ima etti ama ben anladım ne demek istediğini. Benim üstümde güçler. Ben seni ömür boyu da buradan çıkartmam dedi yani biliyorsun dedi. Yani böyle bir gücüm var dedi. E, tamam dedim yani. Teşekkür ederim dedim. Gittik. Ama ben tabii yine faaliyetlere devam Hı -hı. ettim. Bir sefer bulunduğum bölüme geldi. Orada herkesi sıraya dizdi. <gülüyor> e, yeniden bize bir briefing verdi. Kısaca e, hemşirelerle de doktorlarla da kimseye görüşmeyeceksin. Annen ve abinin dışında dedi e, kimse gelmeyecek dedi, Bir de avukatın gelebilir dedi. Telefon da yok bahçede çıkmayacaksın dedi. E, teşekkür ederiz dedik. Ne diyelim? Yani şimdi Hı -hı. orada yani Hakikaten de yetkisi de var. İstese çıkartmaz. Yani ömür boyu çıkartmama yetkisi de var. Doğru yani. Çok ürkütülmüş. Şey evet. Ya. E, biz de tabii kabul ettik. Hı -hı. Onu. Ama ben bize ver genel pencereden çocuklardan bağlantı kuruyordum. Yani bir sır. <gülüyor> bizim çocuklar arka bahçeden dolanıyorlardı. E, bu akıl hastanesinde şu benim resim çekilen yer var ya şu. Evet. evet. Bu buranın ön tarafı şurada bahçeydi burası böyle metruk bir bahçeydi aşağı, aşağı kısmı şeyin hı hı. bu demir parmaklıklı yerin. Arkadaşlarım arka dolanıp oraya geliyorlardı. Ben oradan kağıda yazıyordum yani e, işte şöyle olsun böyle olsun şöyle çalışmıyor ama onları yazıp atıyordum. <gülüyor> Öyle bağlantı kuruyorduk Maşallah. inşallah. Ama Tabii bunlar e, benim anlattıklarım onda biri bile değildir anlattıklarım. Evet. Yani çok, çok zorlu bir ortamdı. Üzün doktorlarda akın akın sizi görmeye geliyorlardı. Yani hiç kimse gitmiyordu hastaneye normalde. Sırf evet. sizi görmek için o evet. rotasyona gidiyorlardı. Yahudilik Masonlu kitabının e, tahsiyelerini, ikinci e, tahsiyeni orada yapmıştım ben. Kitap hazırlanmasına. Öyle bir ortamda bir de kitap hazırlanmasına. Evet. Maşallah. Maşallah. Ne <gülüyor> diyelim maşallah hakikaten. Benim bir odam vardı. Ee, yıkık böyle banyodan bozma ama yani böyle harabe yani klasik harabe. O tarzda da şu arkadaşların bir tane somya var tek bir somya o kadar. Bir de küçük bir tahtadan böyle uydu, bacakları falan şey bir tahta masa vardı. Onun üstünde zaten oraya yiyecek götürmek var mümkün değil. Arkadaşlar hemen gelip alıp götürüyor zaten. Evet. Onlar Onlara yazık. Onlar da zaten helal olsun onlara zaten bir şey. Anne mesela meyva alıyordu. Anında havalarda uçuşuyordu meyva. Yani akıl dinler misin? Dinlerim, <gülüyor> mi zaten <gülüyor> Çok... <sürekli> meyve doktor bey diyorlardı. <gülüyor> Ve inanmıyorum benim arkadaşlar size o oltuma. Her şey şey anlatmıyorum ama ee, onunla ilgili kitaplar var piyasada satılan. Yani bizim benim bulunduğum bölüme gelen doktorlar baygınlık geçiriyorlar diye <gülüyor> işi dediğinden. Hocam, yani. söylersiniz onunla ilgili de bir film var. Onu gösterebiliriz, um görseniz. Tamam, bakalım. Bak kadar böyle akıl hastaları şırdıklar oluyor orada. Burada, burada elektroşok uygular. Sık sık benim gözümün önünde yapıyorlar hastalar. Elektroşok uyguluyorlar. bizim konforlu bahçemiz burasıydı. <gülüyor> <gülüyor> yani gezinti yaptığımız yer de burasıydı. 10 <gülüyor> ay kaldım bunların içerisinde ben böyle evet. bu şekilde. Bu bahçede de gezinti yapıyordum. Çok geçmiş olsun. Hocam. <gülüyor> Büyük badra patısı. Bunlarda arkadaşlarım orada <gülüyor> Hocam o dönemdekiler saldırgan ve evet. en tehlikeli olanlar evet. sizin yanınızdaydı. Evet. Geçmiş olsun hocam. Hakikaten <gülüyor> çok geçmiş. Evet, olsun. biz hocam maşallah insan seyrederken o görüntülere bile baya bir ürkünç geliyor. Siz o dönemde onay ay gece gündüz orada en tehlikeli hastalarla <gülüyor> evet. kaldınız. Gene ee, bunlar e, tedavi görmüşler. Benim bulunduğum yer akut serviste daha da e, <gülüyor> saldırı yani. daha, daha, henüz daha tedavi edilmemişlerinin içindeydi. Bunlar en iyi halleriydi. Çok Tabii. Feynir. O de de Haldol'un etkisine veriyorlar, ilacın etkisine, hepsinde oluyordu hastaların tamamında, bir titreme oluyordu. İki tarafı öyle sallanmalar, o tip hareketler hemen hemen hepsinde vardı. Ee, rahmetli Yıldırım Aktur'una da git akıl hastalarından konuş diyordu. E ben insanlara ne konuşayım, nasıl anlaşayım? Yani? Evet <gülüyor> olarak mı? <gülüyor> tabii tabii, doktorlara görüşmeyeceksin dedi. Hemşirelere de görüşmeyeceksin dedi, onları etkiliyorsun sen konuştuğunda dedi. Ondan sonra oradaki hiç kimsenin Kimle ne konuşayım efendim dedim. Git dedi hastalarla görüş dedi, onlarla sohbet et dedi. Hiçbir şey anlamıyor, onlar şuuru kapalı dedi. O zaman git dedi böyle banyodan bozma, iki dünya harbinden kalma çok berbat bir oda. Yani ve ittim kapısı açılıyor zaten. Kapının üstü de açık, altı da açık. Hani kovma filmlerinde oluyor böyle kapısı, evet, o tarz evet, bir kapısı evet. olan bir yer. Şöyle yani bir köşeyi bana tahsis etmişler benim. Ofisim gibiydi artık öyle düşünün. Yani istediği gibi görüyor. Oraya git o zaman dedi. Orada düşün dedi. Yani ben buraya niye geldim diye bir düşün o zaman dedi. Yani bu akıl hastanesine gelme sebebim ne olabilir acaba diye dedi. Onları düşün istersen dedi. Ben zaten biliyorum niye geldim. Yani düşünmeme gerek yok. <gülüyor> evet. Hocam o dönemde 7 kişi ölmüştü galiba. Evet 7 kişi ölmüştü. Evet dönemde. çok tehlikeli bir ortamdı. 7 kişi öldürdü. Hastalar. Hastalar. cezai ehliyeti olmayan insanlar. Ve her an her şeyi yapabilen insanlar o dönemde hocamızın orada kaldığı dönemde 7 kişi öldürüldü. 300 kişilik koğuşta kalıyorduk. O koğuşun kenarında da benim ufak bir yerim vardı böyle köşede. Ee, ölen hastalar oluyordu hastalarından bilinmiyordu. Yani orada bozulduğunda ceset bozulduğunda anlaşılıyordu. Bataryaların altında kalıyorlardı. Yani, Kimse bakmıyor zaten. Yani rezalet parçadan akıyorcem Yani öyle edecek gibi insanlar yani insanların midesi bulanmasın diye söylemiyorum. Yani e düşünün hiçbir kontrolü olmayan bir insan, aklı tamamen kapalı bir insanın temizliği nasıl olabilir? Yani ne derece kendine dikkat edebilir değil mi? Çok fena. Evet. Allah size güç kuvvet vermiş olacak. Maşallah. maşallah. Hocam maşallah. bir kitap var yine Bakırköy'le ilgili. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin gizli tarihi diye. Orada yer alan hasta bakıcılar, doktorların ifadeleri var içinde. Evet. Böyle gerçekten çok... E, İbretlik ifadeler, izin verirseniz birkaç tanesini okuyacağım inşallah. Evet. Diyor ki, gene bir hemşerin ifadesi Ayşe Altunyurt. Getirilen hastalar genelde çok bozuk olurdu. Bazen 7 kişi hastayı zapt edemezdi. 1-2 personelin gözünü çıkarmıştı hastalar. Birbirlerinin burnunu, kulağını sıranlar oluyordu. Bitler duvarlarda yürüyordu. Bir battaniyeyi birkaç hasta paylaşıyordu. Ölen bir hastanın fark edilmesi bazen birkaç günü buluyordu. O zamanlar 14B'ye bir şekilde yolu düşen hastalar bir daha çıkamıyordu. 14B benim mekan, o söylediği benim kaldığım koğuş. Ünlü 14B, evet. Hı, bir de oraya koydular. Evet, oraya yani. Yani. Evet. <gülüyor> bir başka hemşire, ağır bir koku vardı, etraf pis ve dağınıktı, sıcak sular akmadığından hastalar yıkanmıyor, bitleniyorlardı. Hastalar çır çıplak yerlerde yatıyordu, hepsinin kafası tıraşlıydı, hepsi birbirine benziyordu. Servisin içine girmek çok ürkütücüydü. Yemeklerini elleriyle yiyorlardı, tedavide suyun içine ampuller kırılıyor, hastalığın hepsine standart birer bardak içir, içiriliyordu. Bir sabah 14 ağa kahvaltı kontrolüne gittiğimde kahvaltı olarak güğüm gibi kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmış kepçe kepçe, kepçe hastalara veriliyordu. Sabah kahvaltısı su o tarz oluyor evet, Doğru. Çok Korku fendi. filmlerini andıran hayatın gerçekleriyle karşılaşmaya hazır mısın diye soru, sorulduğum tenhüshanede diye anlatmış. Hayret, şaşkınlık hatta dehşet içinde bakmıştım. Yine bir başka doktorun. Kimi elleriyle yemeye çalışır bir itişme ve kakışma yaşanırdı. Elektroşok düşünülen hastalar yataklarına yatırılır ve arka arkaya sırayla elektroşok uygulanırdı. Hep benim gözümde yapıyordu zaten elektroşok. Bu uygulama hala evet. devam eden bir uygulama. Tabii, tabii. hani sanki 50'lerde 60'larda uygulanıp şimdi artık yapılmıyormuş gibi. Şey yani yok. hastayı tutuyorlar, birkaç kişi tutuyor elektroşok verirler hopluyor havaya böyle. Yani zıplıyorlardı. Yani bazılarının dişleri kırılıyordu şey şiddetinden, elektroşokun şiddetinden. Ağzına bez tokuyorlar ağzın dilini ısırmasın diye. Buna rağmen dişi kırılanlar oluyordu. Yani çok yüksek ıı, voltaj veriyorlar. Evet. Oradaki bir çalışan için bir dal parçasına sarılmış tendirdiyotla pamukla hastaların kalçasını siliyor. Mubasır da ne kadar ilaç olduğunu bilmediğim 20'lik bir şırınganın içindeki ilacı iğne değiştirmeden hastalara vuruyor. Kafasına göre enjekte ediyordu. Yemek iki çeşitli olsa aynı kaba konur. Hastalar elleriyle yemek yerdi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyordum. Benim Somya'da şu tarz Somya'ydı bir tane öyle şey. ikinci dünya evet. bin kalmaz evde. Savaş zamanından kalma evet. asker şeyleri evet, gibi evet. yani hakikaten. Çok Hastaların büyük. hemen hemen tamamı suç işlemiş. Kimileri de işledikleri suçlar nedeniyle gazete manşetlerine kadar çıkmışlardı. Aslında ben de onun kadar korkuyordum diye orada kalan bir avukat. Neyse bu kadar yeter. Evet. <gülüyor> evet, çok çok evet. moral bozucu. Ee, gerçekten çok geçmiş olsun. Hocam diye, o dönemle olsun. ilgili sizin yaşadığınız dönemle ilgili bir öfür bulmuştum. Evet. evet. O, o zaman gazliyeye çıkmıştı herhalde. Evet. Akıl hastanesinin penceresinden resmi çekmişlerdi. Adnan Hoca'ya evet. manevi işkence diye. Evet. O zaman gazliyeye Azıl adını ok 14 A. Evet. Evet. Yani azılı Hastalar bölümüne atıldı. Yazıyor mu orada 14A? Evet. evet yazıyor. Evet. 14A yazıyor. Oktar evet. hastanenin Azılı hasta Hastalar bölümüne atıldı. Evet. Hastane Başhekim Yardımcısı arkadaşlarımıza çelişki açıklamalar yaptı. Hı. Hakkında hafif hasta raporu bulunan Adnan Hoca'nın Bakırköy H2 bölümünde yatması gerekirken... K13 ve A14A gibi azılı hastaların bulunduğu bölümlerde tutulması ancak bir kasıtla irtibatlandırılabiliyor diye haber yapmışlar hocam evet. o dönemde. E sonra da maşallah Türk gibisin bayağı akıllısın da hiçbir şeyin yok. Sağlıklısın. E niye beni onay ay burada tuttunuz? Yani değişiklik olsun <gülüyor> diye <neden olmuş> olabilir. <gülüyor> bir de hocam o kadar evet. e, suç işlemiş hasta varken sizi orada zincirlemişler. Siz anlatmışlar. Evet e yatağı ayamdan zincirlediler. Böyle kalın bakla zincirle. O da hiç görülmemiş bir şey yok. Onu hiç anlayamadık. Yani evet. yaşam... Adli tıptayken 45 gün ayağımdan zincirli olarak tuttular. Yaşamaması evet. gereken şeyler olmuş. Evet. Bu da akıl hastanesinin penceresinden <gülüyor> bir hatıra fotoğrafımız. Arkadaşlarım yanımda. Da, evet. Bu <gülüyor> en sık bu konuyla ilgili sizde koydukları evet. resim sizin bu konunuzla ilgili en evet. sık görülebilecek olan resim evet. evet. Ee, o zamanlar tabii Allah'ın bir imtihanı o. Evet. Ben ama bayağı Nere değerlendirmek. Orada eklerik ibadetlerimi muntazam yapıyordum, namaz kılıyordum. <gülüyor> maşallah. Ee, bu e, kitabımın tahsihlerini yapmıştım. İkinci maşallah. baskısını kitap tahsihlerini orada hazırlamıştım. Edit ettiniz o sırada. Evet sonra, evet inşallah. Maşallah <gülüyor> <gülüyor> orada bile i̇nşallah. çalıştınız. Annem e, yiyecek getiriyordu, meyve falan getiriyordu. Akılasları daha kapıda kapışıyorlardı yani <gülüyor> <gülüyor> elinden alıyorlardı. <gülüyor> evet. Size ulaşmıyordu muhtemelen. E, afiyet olsun, helal olsun. He, Galiban onlar yani Allah onlara e, nimet olarak getirtiyor mühim olan ama annem acayip korkuyordu onları <gülüyor> gördüğünde. <gülüyor> Biraz tabii e, a, yiğit delikanlı ama neyse öyle <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten <gülüyor> arkadaşlarına insanlar çekiniyorlar yani evet, gerçekten bir, yani evet. ne olur ne olmaz gibisinde evet. olabilir inşallah ee, tabii moral bozucu değil aslında yani dışarı bakan ise diğer insanlar olabilir, için annenin için değil. öyle evet muhtemelen ama metanetli olursa hiçbir şey olmaz yani o Allah'ın bir imtihanıdır onları yaratan da <gülüyor> Allah inşallah hocam Allah en zorları gösterir ki biz inşallah cennetin kıymetini bilelim, dünyanın i̇nşallah. kıymetini i̇nşallah. bilelim. Değil mi? Allah bizim azmimizi, kararlılığımızı görüyor orada. Yani onu ne kadar seviyoruz, ona ne kadar bağlıyız, Değil mi? cesaretimiz ne kadar, metanetimiz, sabrımız nasıl? cenab Allah bunu bize gösteriyor. Siz bunu bir fırsat olarak değerlendiniz. E, tabii ]iniz. mi? çok açık, net yani mucizedir zaten benim oraya gitmem. Mesela bir süre sonra da ruhen Değil. ve bedenen tam sağlıklıdır diye rapor verdiler. Evet, o rapor Aa, da evet. burada var hocam. Genel Gece... Kurmay Başkanlığı'ndan Gülhane evet. Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı Haydarpaşa İstanbul e, sağlam raporu adana noktar adana noktar burada da sağlam şeklinde verilmiş rapor 18.8.2000 tarihinde. Evet. Ee, evet orada asya hem adli tıpta da öyle üst ihtisas kurumlarında da gene ve bedenen sağlamdır diye raporlanmış. Maşallah. De. Allah razı olsun. Vardır bir hayır inşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah hocam. Samimiyetten örnek mesela akıl hastanesinden alalım örnek. Konuşuyoruz. Evet. E, Samimi ise bir Müslüman, onun Allah tarafından özel yaratılmış bir mizansen olduğunu bilir. Çünkü orada Allah bir sanat meydana getiriyor. Mesela akıl hastaları gösteriyor, bağırıp çağıran insanlar gösteriyor. Eski somyalar gösteriyor. Allah istese çok mükemmel bir görüntü de göstertebilir ama o da ayrı bir sanattır. O ayrı bir detaydır. Çünkü orada akıl asasının sesine karşı sabırlı olacaksın. Anormal hareketlere karşı sabırlı olacaksın. Oradaki tatsız, kirli ortama karşı sabırlı olacaksın. Yani bir nevi cehennem özelliği gibi bir özellik evet. de gösteriyor. Hepsine karşı sabırlı olmanın anlamı nedir? Ya biliyorsun ben seni çok seviyorum. Her ne olursa olsun, sana aşkımı, sevgimi, muhabbetimi asla bırakmam. Bunu bir hikmet olarak Tabii. Görüyorum. Daha da şiddetli olsa yine bırakmam. Daha da şiddetli olsa yine bırakmam. Değil mi? Canımı <gülüyor> alsalar diyor. Değil mi? Malımı alsalar. Değil mi? Vücudumu parçalasalar. Yine bırakmam diyorsun. E bu nedir? Deli aşık demektir. İşte Allah bunu istiyor. Aşk olmadıktan sonra ne dünyanın anlamı vardır ne cennetin anlamı olur. Hiçbir yerin anlamı kalmaz. Allah zeylesin. Hocam Akıl Hastanesi'nde ziyaret etmiştim ben o zaman, arkadaşlarımla. Hı. Yani oradaki neşeniz, tevekkülünüz, samimiyetiniz, yani o kadar etkilemişti ki komünist bir gruptu geldiğim böyle, Marksistlerden oluşuyordu. Ben tahmin edemeyeceğim şekilde saygılı ve seveceğim size karşı hocam. Ben normalde gelirken şey zannetmiştim. Hatırlıyor <gülüyor> Zannediyordum ya. <ben> evet. evet. <gülüyor> Okt Okt Oktar da vardı ekibin içerisinde. Hakikaten nefesleri kesildi. Çıtları çıkarttılar. Maşallah. Benim anlattığım darvinizmden, materyalizmden anlattım. Her şeyden anlattım. Evet. Onlara Yahudilik Masolunluğu kitabı vardı o zaman. Onlardan hediye ettim. Birkaç denesine kitap verdim. Ama hakikaten çok saygılı ve çok özenli dinliyorlardı. Evet, maşallah. Onu idare haber aldı. Ondan sonra öğrencileri getirmemeye başladılar. Evet. Ben etkiliyorum diye. Onları hemşire odasına saklamaya başladılar içeriye. Ben de gittim baskın yaptım hemşire odasına içeriye girdim. Ya yani dedim siz buraya hastaları görüp onlar üzerinde yani bilgi edinmek ve tecrübenin artması için geliyorsunuz değil mi dedim yani. yani amacınız bu. E dedim bak ben akıl hastası. Beni niye Estağfurullah. Estağfurullah. Yani ben niye incelemiyorsunuz? Ya paranoy ben dedim. Yani bütün alametler var ben dedim insan İnsan böyle bir kıymetli vakayı kaçırır mı yani dedi. şimdi ben oturayım, konuşayım. Siz de dedim yani bir bilginiz artırsınız. Yani pratik bir vaka görmüş olursunuz iyi olur dedim. Evet. Ondan sonra oraya da getirmemeye başladılar. Orada evet. yine darvinizm materyalizm anlattım. Allah'ın varlığını, birliğini anlattım. Yani acayip etkilendiler gene. Ondan sonra hiç hastaneye getirmemeye başladılar yani. Evet. yani o bölüm yasaklandı. Evet. Bölümün tamamına getirmemeye başladılar. Sonra Yıldırım aktuna rahmetli geldi, o asker emeklisi o, maşallah hepimizi bir, in, bir şeye, sıraya dizdi böyle ondan sonra hemşireler, ben, doktorlar hepimiz hazır oldayız böyle eller topuk selamına geçtik. O da hani generali olur ya filmlerde elinde şeyle asasıyla falan evet. bir aşağı bir yukarı yürür böyle, evet. bir aşağı bir yukarı yürüyor. bak hocam dedi. Hiçbir şekilde dedi. Buraya gelen kişilerle dedi oturup din İslam'ı anlatmak yok dedi. Böyle tip aletler yapmayacaksın dedi. Bu hemşirelerle de görüşmeni yasaklıyorum dedi. Doktorlarda da görüşmeyeceksin dedi. Doktorlarla da görüşmek yasak sana dedi? Arkadaşlarını da gelmeyecekler dedi. Bir tek dedi avukatından görüşebilirsin. Bir de annenden görüşebilirsin dedi. Yani birinci derece kan yakın olarak dedi. Abim zaten doktor olduğu için nadir gelebiliyor. O kadar. Onun dışında sana müsaade yok dedi. Peki kimden görüşebilirim ben dedim, çok özür dilerim, akıl hasta, oradaki hastalardan görüş dedi, e dedim, konuşmayı bilmiyor onları dedim, hasta olduğu için zaten adam acayip sesler çıkarıyor yani. Evet, evet. E o zaman dedi, git odana düşün niye buraya geldim diye dedi, bak çok manidar, evet. git dedi odana, o da dedi ya de, harabe böyle banyodan yıkılmış bir banyodan Evet. yani zaten bu Abdülhamit devrinden kalma bir bina, 200 yıllık falan bina dökülüyor yani her yer böyle. Yani örümcekler mörümcekler falan yani her türlü malukat var ya içeride. Yani ağır bir ha koku hakim tabii. Şizofren olduğu için kendilerine evet. ne bakamıyorlar. Şuurlar, çoğu çıplak geziyor zaten. Yani öyle kontrol, Kim yerde debeleniyor, kimi bağırıyor falan. Ya ben bunlara nasıl konuşacağım dedim yani. Ona. Bak dedi o çok manidar. Buraya niye geldin düşün dedi. Evet. Eğer bu faaliyetlerinden vazgeçmezsen dedi. Müstahdam de vardı onu da yanında söyledi. Açıkça çekinmiyor yani çok daha söyledi. Benim yetkim var dedi. Seni hiçbir şekilde buradan çıkartmam dedi. Bir de senin bildiğin gibi değil dedi bu işler dedi. Yani sana nasıl söyleyeyim dedi. Yani benim de üstümde güçler var dedi. Evet. Ya kardeşim yani onu biraz acayip söyledi aslında. Yani üstündeki güçlerken hani Sağlık Bakanlığı'nı kastetmedi. Daha başka bir türlü bir söyledi. Yani senin bildiğin gibi değil dedi olaylar dedi. Benim üstümde de bazı güçler var dedi. Evet. Onun için de bak seni buradan çıkartmam dedi. Seni çıkartmam ne demek? burada seni ölmena kadar tutarım. Yani seni yaşarken etkisiz hale getiririm gibi bir şey. Yani daha da kapsamlı. Da anlamıyor evet hocam. Ama baktılar ki vazgeçecek ki beni bir ara koy verdiler bıraktılar bakayım ne yapacağım gibi. Hemen koşarak hemen camiye gittim bizim çocuklar bir geldiler toplantı halindeydik. <gülüyor> cami çaka çaka dolmuş. <gülüyor> İnşallah çaka çaka dolmuş bizim akademinin bitişindeki cami. Ee, Allah alem polis de tespit etmiş orada gördüğüm karar. Evet. Dediler ki e, ben cami toplamıyorum. Polis seni beklediler evde dediler. Niye dedim. Yeniden götürecekler. Dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim bir buçuk saat falan olmadı daha. Bismillah yeni çıktık evet, bak, hastaneden. E, tamam da gideriz dedik. Eve gittim. Ekip parası bekliyor hep beraber. oran Gencebay'dan parçalar dinleyerek. <gülüyor> yeniden akıl aslında yeniden kayıt yapıldı. Yeniden hastaneye soktular. Ama çözüm değil yani. Değil, evelallah. evelallah. En sonunda e, Yıldırım Aktuna'nın odasına götürdüler. Gazeteciler basın tamamı vardı. Bak gazete. Yani acayip kalabalıktı. Öp bakalım şimdi dediler. Yıldırım Aktuna'nın yanında. Yalnız bura olmaz dediler. Atatürk resminin önüne götüreyim seni dediler. Bana Atatürkçü'yü öğretiyorlar. Ben öğretiyorum onlara Atatürkçü'yü. Ondan sonra öp dediler. Ben dedim el öpmem ben dedim. Oo, dediler. Olmaz dediler. El öpeceksin dediler. E, sen ben ayaktayken böyle getirdi şu elini ağzıma, bak kafamı yan çevirdim, görüyor musunuz burada? Evet, inşallah. Elimi tuttu, yukarı kaldırdı böyle. Ben de kafamı yana çevirdim, yani er öpmeyi engellemek için. Elini böyle sakalıma sürdü, ondan sonra böylece elini öpmüş olduk. Bak ne diyor altında, bundan sonra daha dikkate davran diye tavsiyede bulundu diyor. Evet. Yani amaç neymiş demek ki ha dikkatsiz davranmışım daha önce. Hocam o dönemde e, Bakırköy'e hiçbir doktor staja gitmiyordu. Gitmeden devam veriyorlardı. Yani öyle bir ortam var ki kesinlikle gidilmiyordu. Herkes gidiyordu sırf sizi görmeye hocam. Bütün doktorlar istisnasız. Yani Bakırköy'e kimse gitmez normalde. Ve devam da veriliyordu zaten. Bütün doktorlar staja geliyorlardı sizi görmek için hocam. Ya Maşallah. bunlar köfte gibi geldi ve doluştular. Dedim fırsat bu fırsat. Tebliğ için hemen uygun ortam. Nerede görsem hemen... Maşallah. Bize kantini de yasakladılar o dönemde, telefon etmeyi de yasakladılar, bahçeye çıkış da yasaktı. Yani bizim Maşallah. mekan ilginçti. Evet. Var mı resimler? Şimdi tımarhane resimlenen... Filmi <gülüyor> var hocam, ha? filmi göstereyim mi? Göster bakayım. İnşallah hazırlayalım hemen hocam, inşallah. Bak bizim arkadaşlar bunlar. Bu Haldol tedavisinde bu oluyor, böyle sürekli elleri titriyor. Ağır Haldol, yani beş bir tabir edilen Haldol veriyor. Elektroşokta sık sık benim yanında yapıyorlardı hastalara böyle. Dişleri kırılıyor elektroşok yapıldığında. Ağızlarına pamuklu bir şey sokuyorlar kırılmasın dişlerin. Yani evet bu tip adamlara konuş diyorlar ben zaten adam bağırıyor, çağırıyor ben ne konuşayım onunla ya. Nasıl konuşayım? Değil mi? bizim eski mekan. Evet. Sizin Evet. Sizin bölümde zaten tehlikeli hastaların olduğu bölüme koymuşlardı sizi hocam inşallah. Evet, akut servise koymuşlardı. Akut servis yani tedavi edilmemiş. Benim bulunduğum dönemde yedi kişi öldürdüler akıl hastaları. Çelik tavalarla birbirine saldırıyorlar. Ya boğarak, ya boynunu kırarak öldürüyor. Tabii. Allah korudu bizi yani sağ salim çıktık. Maşallah. <gülüyor> Tek bir Maşallah. için. Evet. Bunun, aa, öğlen istirahatın neler? Ama bizim böyle bir imkanımız yoktu. Bahçede çıkmamız yasaktı. bulunduğumuz yerin bahçesi burası. Çıksak da arkadaşlarımız bunlar baktık, hepsi çoğu titriyorlar. İlacın etkisinin, haldoelin etkisine. Ve e, e, çoğunluk cinayetten gelmişti bunların. Yani yüzde seksen doktanın cinayet. Yani hep adam öldürmüş akıl hastalarıydı bulunduğum bölüm. Halbuki normal servisler vardı mesela birçok normal servis var. Yani adam herhangi bir şeyden gelmiş. Ama Allah'ın hikmeti üstelik de suçlu olmadım halde çünkü mahkum da ve mahkum olmadım halde tutuldum. Yani yargılanırken tutuldum. Mesela bu normalde böyle bir şey yok. Yani suç kesinleştikten sonra akıl hastanesine sevk ediliyor. Ama ben daha yargılanırken sevk edildim. O çok acayip. 10 yani ayda kaldık. Evet hocam. Evet. Maşallah. Ama çok makbuldur. Allah yolunda. Yani benim şeref duydum. Onlarından birisidir. Mesela hapishaneyi düşünüyorum da Bayrampaşa'da kaldığım hücre. Bayrampaşa'da çok eski ve hurda bir yapısı vardı. Çok çok hurdaydı. Kaldığım hücre yani öyle anlatılacak ki acayip küçüktü. Yani iki, iki üç metre falan e, boyu eni de en fazla iki metredir. İki on beş falandır yani en fazla. Ufacık bir yer, küçük. Kalın diye e, boydan boya demir parmaklıklar vardı. Kapalı, o kadar. Üstünü kilitliyorlardı. Orada da dokuz ay kaldım. Evet hocam. Yani mesela o da çok acayip. Normalde e, mahkeme kararıyla oraya konuyor, hücreye konuyor kişiler. Yani 15 gün falan en ağır cezada veriyorlar 15 gün falan veriyorlar Büyük bir olay çıkarttılar Biz 9 ay Ama bana çok iyi geldi orası böyle, Sürekli Risale-i okudu, Kur'an okudum, hadis okudum Kitapların hepsini getirmiştik Zaten bahçede çıkmak Durumu olmuyordu bizim Ama Eğer normal böyle Daha konforlu bir hapishanede olsak Sevabımız az olurdu Ne kadar zor olursa o kadar mahbuldür Hz. Yusuf'un olduğu yerde direk zindanda, evet. taş zindanda, karanlık, orada saman üstünde yatıyorlar, evet. saman, samanda, daha da vahim. Ne kadar kaldı? 7 yıl kaldı Hz. Yusuf. Niçin? Hiçbir şey yok. İftira. Tecavüz iddiasıyla, bir kadına zorla, işte ırza tesaddi iddiasıyla, 7 yıl orada tuttular. Kuzu gibi masum, tertemiz bir insan. Bilakis kaçınmış. Öyle oldu hale yattı yani. Yani bir yazar, bir aydın, akıl hastalarının içerisinde on ay, Cumhuriyet tarihinde ilk defa tutulmuştur. Evet. evet. Yani cinayet işlemiş akıl hastaları içerisinde, hiç hatırlıyor musunuz siz bir yazar, bir aydın, herhangi bir insanın, 10 ay tutulduğunu hiç duydunuz mu? Okudunuz mu siz? 10 ay gibi bir süreç içerisinde evet. Ve bakın cinayet işlemiş akıl 7 kişi öldürdüler benim zamanımda evet. 10 ay içerisinde 7 kişi öldürdüler akıl hastaları Yani bu çok büyük bir olay evet. Siz hiçbir yazarın ayaklarından zincirle yatağı 50 santimlik zincirle vurulup 45 gün tutulduğunu gördünüz mü? Görmedik, görmedik. Duydunuz mu hiç? Cumhuriyet Hali'nde ilk bunlar Hepsi Cumhuriyet Hali'de ilk yani Allah hikmeti ben hep ilklerle karşılaştırıyorum kendimle. Maşallah. <gülüyor> yani maşallah. hep ilktir yani. Hep şaşırtıcı olaylar. Bunlar hangi tarihlere tekabül ediyor? 86, 1986'dan. 86'da 10 evet. ay bakın. E, akıl hastalarının %70-80 üzerinde kıyafet yok. Ve doğal ihtiyaçlarını bilmiyor bunlar. E, kafaların cama vurmasında kafa, bütün her yer demir. Evet. Ve buna rağmen yer alıyorlar kendileri. Her yerde kandrevan içinde bağıran, çağıran, ağlayan, yerlerde debelenenler. Onun içinde bir insanı onay tutmak ne demektir? Evet. Onu 10 evet. on dakika duramazsınız. Sizi koşarlar. 10 dakika duramazsınız. Evet. Böyle bir zorunluluğu sağlayabilmeleri hukuksal bir sürecin ardından mı? Yani evet. <gülüyor> hani gerçekleşme <gülüyor> durumu, gerçekleşme süreci nasıl oldu? Yani mahkeme götürsünler dedi Adli Tıp? Hı hı adli de bu akıl hastası. <gülüyor> Götürün bunu dediler. Ama 10 ayın ardından ispatlandı ki böyle bir şey yok. Yok evet. <gülüyor> Daha önce de mesela ben e, yargılandım. Ümmetçilik propagandasından, başka davalardan yargılandım. Ona hapis cezası 9 e, ay hapiste kaldım. Aynı sadece e, dedim ki bakın e, Türk kavminlerim e, e, e, İslam milletim derin, Türk kavminlerim dedim. Evet. O kadar. İki Eee o muhterem, hakim, elini öptüyüm, sayfaya efendim, hatırladığım ağabeyimiz, o değerli insan evladım de, sen bunu söyledin mi o cümleyi dedi. Evet efendim söyledim dedim çünkü ben onda bir şey bilmiyorum yani İslam milletinin dedim, Kur'an'da millet kelimesi geçiyor, din. Dinin karşılığı millettir. Evet. Ben de o anlamda İslam milletin dedim, dedim Yani Kur'an'da var bu. Sözcükleri de var. Evet. E, Türk kavmin dedim diyorum, e, Türk kavmin dedim ben. Yani evet. bu doğru. Söyledim mi dediler? E, mi O zaman avukat da yoktu. O zaman kanunlar bu şekilde değildi. E, 86'larda. E tamam dedi, senin tutuklanmasına dedi. Ben aa dedim, ben de nerede tutuklanacağımı da bilmiyorum. Ben orada bekleyeceğim de dedim, yani gözaltına alındım falan zannettim. Meğerim başka türlüymüş olar. Bizi aldı götürdüler cezaevine. Hı hı. Saç, sakal, hepsi bir tıraş edildik. Güzel cezaevi kıyafetlerimiz giydik. O zaman maviydi, açık mavi bir kıyafet. Hı hı. Tek kişilik hücreye beni koydular. 9 ay, yani iki e, buçuk metreye bir buçuk metre bir hücre. Bakın iki buçuk metre ya bir buçuk metre hücre. 9 ay hücrede kaldım, çelik kapılı. Yani sonunda da berat ettim.